Evet arkadaşlar öncelikle koç burcunun genel özelliklerine bakalım sonra kadının özelliklerine geçeceğiz. Koç burçlar kuşağının ilk burcudur. Hareketli ve enerjik oluşur ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. Ben onların aynası olmuştur adeta. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerleyebilirler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcıdırlar. Amaçları doğrultusunda ilerlerken kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler. Eğer koçlar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç duruma düşükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır. Bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan koçlar, yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar. Şimdi koç kadının özelliklerine geçiyoruz arkadaşlar. Özellikle erkekler, iyi dinleyin. Bu burcun kadının en belirgin özelliği çabuk sinirlenmesidir. Sinirli anında kendini kaybeden koç burcu kadını yarım saat sonra hiçbir şey yaşamamış gibi davranabilir. Kafasına koyduğunu eninde sonunda yapacak olan koç burcu kadınının önünde hiçbir güç duramaz. Sahip olduğu hırs onu zaferine mutlaka götürür. Koç burcu kadını beklemeyi öğrenemez. İstediğinin hemen olmasını ister. Acelecilik onun bir diğer adıdır. Koç burcu kadını dostları için önemlidir. Dostlarına yapılan yanlışı kendine yapılmış kabul eder. Ağzı oldukça sıkıdır. Bu yüzden de ona güvenilebilir. Gerçekten aşık olmuşsa ondan daha sağdığı yoktur. Lakin sadece çıkmak için çıkmışsa o kadar sadık olmayabilir. Sevdiği kişiyi dişi sinekten bile kıskanmak onlar için normaldir. Koş burcu kadınına ne olursa olsun emir cümleleriyle hitap etmeyin. Yap, dur, git tarzındaki kelimeler onların size gıcık olmasına sebep olur. Alışverişe para harcamaya bayılırlar. Cömertler cimrilikten asla haz etmezler. Açık sözlüdürler yalandan ya da arkadan konuşmaktan çok. Her şeyi dobra dobra söylerler. Çevrelerindeki bu yüzden kırabilirler. Ama onlara göre dost kesinlikle acıyı söyleyendir. koç burcu kadını için her şeyden ve herkesten önce kendisi gelir. Dünya onun etrafında döner. Gülmeyi, ilgi odağı olmayı çok severler. Kişisine göre muamele ederler. Oldukça sempatik olan koş kadınları gerektiğinde ise burunlarından kıl aldırmayabilirler. Koç burcu kadını akıllı olmasıyla da bilinir. Hafızaları çok güçlüdür. Eğer geçmişten hatırlayamadığınız bir şey varsa koç burcu olan bir arkadaşınız size yardımcı olacaktır. Ve son olarak koç kadınlarına kırmızın her tonu yakışır. Kırmızı saç, kırmızı kıyafet, kırmızı ayakkabı. Hepsi burçlarının rengi olan bu rengi ruhlarında hissederler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz.